Yo yo yo, are you a foreigner trying to learn Turkish? Yeah. Or are you? Are you, you, you sound like what those annoying ass? Watch. <laughs> <gülüyor> <Annolly much. laughs> yeah. Before you <laughs> this, yeah. Before you scroll up. Why this you wasting is the, your time on YouTube? <laughs> oh that man, that old man. Every time. Is that a little time? sentences you must know in Turkish. This is the video where you watch, yeah. where to get the right tips. Yeah. Oh. My love tips. Anyways, um we are ready to 40 sentences you must know in Turkish. Super yeah Easy Turkish 4. Let's just get right into the video. Herkese merhaba. Super Easy Turkish'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Berkay. Ben benim Nasıl söylüyor ya? Easy Turkish'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Berkay. Ben Emin. Bu Türkçede mutlaka bilmeniz gereken 40 cümleyi sizler için canlandırdık. Eyvallah. İyi i̇yi Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Merhaba Merhaba Merhaba Merhaba Merhaba Merhaba Merhaba Bizi kandırdın. İyi günler İyi akşamlar İyi geceler Adın ne? Adın ne? Memnun oldum. Memnun oldum. Adın ne? Berkay, senin adın ne? Emi, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim. İyiyim. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim. Güzel gidiyor. Senin nasıl gidiyor? Benim de iyi gidiyor. Ne olsun? Kaç ne olsun? yaşın? Ne olsun? Güzel gidiyor. Senin nasıl gidiyor? Benim de iyi gidiyor. Ne olsun? Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? 18. Sen kaç yaşındasın? Ben de 24 yaşındayım. Aaa. Sen. Oh my god, you're in love. Nerelisin? Nerelisin? Nerelisin? Abi. Why internet galiba. Senin? Trackylim sen nerelisin? Oo, tam. Şok ya, şey nereye yakın? Sizliyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Pardon, <gülüyor> Sor Sor bir şey sorabilir miyim? Pardon, Sor <gülüyor> <Sadece çok gülüyor> bir şey sorabilir miyim? Pardon, bir şey sorabilir miyim? Tabi Karnın acıktı mı? Pardon, bir şey sorabilir miyim? Tabi buyurun. Karnın acıktı mı? Evet. Acıktın mı? Ama cidden Karnın acıktı mı? Acıktın mı? Acıktın mı? Hayır. Susadın mı? Susadın mı? Susadın evet. mı? Beraber bir yerlere gidelim mi? Beraber bir yerlere gidelim mi? Olur. Tamam. Olur. Tamam. Beraber bir yerlere gidelim mi? Olur. Tamam. Hava nasıl? Hava nasıl? <gülüyor> Hava, soğuk. Hava soğuk Hava kapalı Hava kapalı. rüzgarlı olur, Hava yağmurlu Hava bugün nasıl? Hava, Hava ve bugün yağmur kapalı, yağmurlu ve rüzgarlı Ne dedin? Tekrar eder misin? Ne dedin? Tekrar eder misin? Nerede oturuyorsun? Ne dedin? Tekrar eder misin lütfen? Nerede oturuyorsun? İstanbul'da oturuyorum Dur. Dur Dur dur dur dur dur. Çimenlere basma. Biraz daha yavaş konuşur musun lütfen? Biraz daha yavaş konuşur musun lütfen? Geçen günkü basketbol maçında kaybettik. Çok üzüldük. Takımda çok. Biraz daha yavaş konuşur musun lütfen? Tabi. Geçen günkü basketbol maçını kaybettik. Takımda çok üzüldük. En yakın eczane nerede? En yakın eczane nerede? En yakın eczane nerede? En yakın eczane. <gülüyor> Şuradan düz gidin, iki sokak sonra sağ dönün, zaten göreceksin. Teşekkürler. Sonra sağ dönün, zaten göreceksiniz Peki Teşekkürler. Rica ederim. Buradan taksime nasıl gidebilirim? Buradan taksime nasıl git? Düz gideceksin go. Gidebilirim. Taksime nasıl gidebilirim? Buradan ilerde 200 metre sonra metro var. Ona biniyorsun. Yaklaşık 7-8 durak sonra zaten taksi. Ne bu kadar kat olacak mı burada? Kaç kat sattım? Allah Allah. Yani abi teşekkürler. Caderim. Nerede yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun? İstanbul'dayım. Sen nerede yaşıyorsun? Ben de İstanbul'da yaşıyorum. Ah okay. Nerede çalışıyorsun? Nerede çalışıyorsun? Nerede çalışıyorsun? Çalışmıyorum. Hoş geldiniz. <gülüyor> Hoş geldiniz. Ne istersiniz? Ne istersiniz? Yemekteki çay lütfen. 2 çay lütfen. Hoş geldiniz. Ne istersiniz? 2 çay lütfen. Tabi hemen getiriyorum. Çok <gülüyor> yoruldum. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Biraz dinlen. Evet, iyi olur. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Görüşürüz. Görüşürüz. Benim gitmem gerek hemen. Nereye gidiyorsun? Okula gidiyorum. Peki, görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Ya bak Ne? Telefon numaranı Kızlara kızlara bunu sormamız lazım, okay. Telefon numaran ne? Yabancılarla paylaşmıyorum. Peki. Aa, Türk kızlar öyle mi diyor? Seni arayacağım. Seni arayacağım. Seni arayacağım. Tamam bekliyorum. İngilizce biliyor musun? İngilizce biliyor musun? Efendim anlamadım. Efendim anlamadım. İngilizce biliyor musun? Efendim anlamadım. İngilizce biliyor musun? Ha evet. Pardon. Pardon.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 yardıma ihtiyacım var. Bakar mısınız? Yardıma ihtiyacım var da. Nasıl yardımcı olabilirim size? Bilmiyorum. Öyle öyle değil. Öyle değil. Şaka Ne biçim ya? En yakın hastane nerede? beraber gidebiliriz aslında. Ben de oradan gidiyordum. Peki, teşekkürler. Ne kadara aldın? Ne kadar? Ne kadar aldın? Ne kadar? Montun güzelmiş. Ne kadar aldın? Teşekkür ederim. 200 TL'ye aldım. Yiyiş. <Gülüyor> Sen de al. Yemek istersin. Sen yemek istersin. Haydi, gidelim. Hadi gidelim. Karnım çok acıktı. Benim de karnım çok acıktı. Ne yemek istersin? Seni. Are you gay? Olabilir. Peki, haydi gidelim. Abi rimei da. Umayı unutmayın. bu. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet, aynı zamanda beğenmeyi de unutmayın. Teşekkürler. Teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve açıklamalar kısmındaki linklere göz atın. Çok eğlenceli bir videoydu. Aynen. Ve 40 Kelime, um, ge, um, gereken gereken gereken öğrenmek Türkçe'de <gülüyor> neyse. Bilmen gereken. <gülüyor> bilmen gereken. <gülüyor> okay bilmen gereken öğret öğretmen gereken. Ah <gülüyor> yes <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>